Merhaba arkadaşlar Almanca Kolay hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Wo ve Wohin soru kalıpları. Hatırlayacak olursanız Wo neydi? Datifliği gerektiren bir soru kalıbıyken Wohin akusatifliği gerektiriyordu. Şimdi biz bu her iki e, soru yapısını e, dersimizde görüyor alacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Neredesin diye sorduğumuzda Woobisstu diyorduk, öyle değil mi arkadaşlar? Wobisstu sorusunu soruyorduk. Peki nereye gidiyorsun derken de ne yapıyorduk? Voohin Gestu sorusunu soruyorduk. Şimdi Wobisstu dendiğinde arkadaşlar nere desin? Dolayısıyla bu datifliği gerektiren bir durumdu. Ne oluyordu? datiflikte de ve das deme dönüşüyordu. D dere dönüşüyordu. Bu kadar kolay. Peki Voohin Gestu derken nereye gidiyorsun? Ee, bu neydi? İsmin i halini gerektiriyordu. Dolayısıyla burada çok ufak bir e, fark vardı ne oluyordu? D'ye D dönüşüyordu. D ve das aynı şekilde kalıyordu. Dilerseniz bu çeşitli yerlerle ilgili işte e, Buraya gidiyorum şuraya gidiyorum ya da şuradayım. Bunların arasındaki farkı bir inceleyelim. Şimdi Hamburg örneğine bakacak olursak arkadaşlar. Hamburg wo bistu neredesin derken ben Hamburgtayım diyeceğim. Dolayısıyla ben Hamburgtayım dediğimde in prepozisyonunu kullanmam gerekiyor değil mi? Yer adatı in'i kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla ich bin in Hamburg demek ki ich bin in Hamburg ben Hamburgtayım anlamına geliyor. Peki nereye gidiyorsun denildiğinde Wohin gistu? ya da e, tabi bu sürmek e, şeklinde de sorulacak olsaydı değil mi? Çünkü Hamburg'a yürümek birazcık zahmetli olabilir. Dolayısıyla Fagen dersek ya da Fliegen de diyebilirdik değil mi? Oraya doğru uçuyorum diyebilirdik. Ancak bu örnekte Fagen yani ne yapıyoruz? Kara taşıdı. Fagen ile ilgili şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Fagen illa ki o e, e, kara taşıdığını benim kullanın olmam gerekmiyor. Bu bir otobüs yolculuğu da olabilir, ee, öyle değil mi? Tren yolculuğu da olabilir. <gülüyor> dolayısıyla ben, <gülüyor> affedersiniz, dolayısıyla ben e, yolcu olarak bu e, karataşını kullanıyorsam fahene kullanabiliyorum. Dolayısıyla Hamburg'a gidiyorum dendiğinde ich fahene nach Hamburg diye biliyorum. Bakın burada arkadaşlar bir şehir kastedildiği için nach Hamburg denilmiş. Sözgelim bu İstanbul olsaydı ne olacaktı? Ich fahre nach İstanbul şeklinde yorumlanıyor olacaktı. Demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Ben işte o yerdeyim, değil mi? Hamburg'tayım derken ich bin in Hamburg diyorum ya da Hamburga doğru gidiyorum derken ich fahre nach Hamburg, değil mi? Kara aracıyla ya da uçuyorum deseydik ne olurdu bu? Ich fliege nach Hamburg şeklinde yorumlanıyor olurdu. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Die Hochschule Evet. Die Hochschule Evet. Yüksek okul, evet, güzel Türkçemizle aynı arkadaşlar. Yüksek okul, yani bu ne olmuş oluyor arkadaşlar? Ee, Türkiye'deki bu iki yıllıklar gibi de düşünülebilir, değil mi? İşte teknikerlerin çıktığı e, okullar gibi düşünülebilir. Ben şimdi diyelim ki yüksek okuldayım diyeceğim. Dolayısıyla sorumuz wo bist du? Ne neredesin, değil mi? Yüksek okuldayım. Dolayısıyla ich bin an der demiş oluyorum demek ki ne yapacakmışım oradayım değil mi anneydi eşiğindeyim yanı başındayım anlamına geliyordu yer edatları konusunda bunu ayrıntılı görmüştük Dolayısıyla ich bin anna hochschule demem gerekiyor peki soru olarak nereye gidiyorsun derken Evet, bisikletimle oraya doğru ilerliyorumdur belki ya da otobüsle gidiyorumdur, arabayla gidiyorumdur değil mi? Herhangi bir kara taşıdığıyla kullanıyor olabilirim ya da yolcu olabilirim. Ne olacak? Ich Ne diyeceğim arkadaşlar? Ich fahe hochschule değil mi? Ne yapıyorum? Demek ki burada ee, Az önce dedik ki, Vohin sorusu Neyi gerektiriyordu? Akusetifi gerektiriyordu. Ancak burada zu olduğunda arkadaşlar mutlaka datiflik işin içerisine giriyor. Dolayısıyla ich fahre zu hochschule demem gerekiyor. Ancak şu şekilde de yorumlanabilirdi. ich fahre in die hochschule de diyebilirdik. O da yanlış olmazdı. Demek ki iki alternatifim var. in die söz kelime ich gehe in die schule ya da ich gehe zur schule her ikisi de anlam olarak aynı. Herhangi bir farklılık yok. Ancak gramer olarak bakıldığında to ötekinde indi şeklinde kullanılması gerekiyor. Bu örnekte de ich fahre zur Hochschule dolayısıyla yüksek okula doğru değil mi? Oraya gidiyorum anlamı taşıyor bu cümle. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar die Bibliothek en sevdiğim eee mekanlardan die Bibliothek neydi arkadaşlar. Kütüphaneydi değil mi? Dolayısıyla wo bist du neredesin derken bakın burada de bibliotek e, o, e, ne olacak arkadaşlar datiflikte dere dönüşmüş olacak. Dolayısıyla e, kütüphane deyim derken in bibliotek bunu e, in'den dolayı ne yapmış oluyorum? Bir de wo sorusuna e, karşılık geldiği için datifi gerektirdiğinden in bibliotek yani kütüphane de değil mi? Onun içinde anlamı taşıyor. Dolayısıyla ben kütüphanedeyim. Ich bin in der Bibliotheik. Peki Wohin geistu nereye gidiyorsun diyecek olursak Değil mi yayan olarak gidiyorsam eğer Ich gehe zu demek ki Kütüphaneye gidiyorum denildiğinde tıpkı de olduğu gibi arkadaşlar ne olmuş Ich gehe zu Bibliotheik Ich gehe Hochschule Aynı yorumlanmış oluyor arkadaşlar Peki Buraya bakalım Das Café Evet das coffee. Bu arkadaşlar değil mi mesken olarak kafe anlamı taşıyor. Ancak şeyle karıştırılabiliyor zaman zaman. İçecek olarak kahve deseydim. Bunu da şöyle aşağı yazayım. İçecek olarak kahve deseydim arkadaşlar bu bu sefer der kafe olarak yorumlanacaktı. Değil mi? Bu o zaman içecek olmuş oluyor der coffee. Ancak burada das kafe denildiğinde bu bu mekanı kastetmiş oluyorum. Buradaki e'nin üstündeki o çizgi arkadaşlar bu tamamen Fransızcadan olduğu için Almanca'da da bu şekilde kullanılıyor. Ancak Almanca'da böyle bir harf yok. Onda altını çizmekte fayda var. Dolayısıyla şimdi ben wo bist du sorusunu soracak olursam das datiflikte neyi dönüşüyordu arkadaşlar? değme dönüşmüş oluyordu. Dolayısıyla in ve değimi bir araya getirdiğimde ne olacak? im olacak. Ben kafedeyim diyeceğim. Dolayısıyla es bin im kafe demem gerekiyor. Demek ki es bin im kafe kafe deyim, değil mi? Orada oturuyorum anlamı taşıyor. Wohingesün nereye gidiyorsun derken arkadaşlar bakın burada ne olmuş? ins kafe bakın in ve das birleşmiş neden çünkü kafenin artikel neymiş das kafe Dolayısıyla ich ins kafe bakın in ve das birleşiyor ins kafe tıpkı nerede olduğu gibi arkadaşlar das kino değil mi ne oluyordu ich ins kino ya da das teatro ne oluyordu orada gene aynı şekilde yorumlanıyordu ins teata şeklinde yorumlanıyordu. Dolayısıyla burada da arkadaşlar das kafe olduğundan dolayı değil mi? Oraya doğru gidiyorum derken ich ins kafe demem gerekiyor. Sonraki mekana baktığımızda arkadaşlar das hotel, evet otel neredesin sorusunun yanıtına baktığımızda şimdi wo bist du neredesin derken bakın das hotel datifliği gerektirdiğinden das Tıpkı das kafede olduğu gibi değil mi? Das Hotel. Neye dönüşecek? Değime dönüşecek değil mi? Datif kuralıydı bu. Ne olacak? Dolayısıyla im ve değim birleştiğinde im Dolayısıyla ich ben im hotel demem gerekiyor. Ich bin im hotel. Ben oteldeyim. Yani o mekanın içindeyim anlamına geliyor. Peki nereye gidiyorsun sorusuna bakalım. Wohen gehst du? Otele gidiyorum. Şimdi burada arkadaşlar... Züm hotel denmiş. Neden? Çünkü datif kuralı tıpkı burada in deyim, im deyim oldu. Zu deyim ne olacak? Züm olacak. Bunu da az önce da gördük değil mi arkadaşlar? Di hoşule. Dolayısıyla e, zu ve dea ne oluyor? Birleşiyor. Zua oluyor. Burada da bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Zu ve deyim birleşmiş. Ve züm olmuş. Otele gidiyorum derken Ich gehe züm. Otel demem gerekiyor arkadaşlar. Demek ki hotel, Ben otele gidiyorum anlamı taşıyor. Tabi bu kalıpları bir defa öğrendikten sonra arkadaşlar işte bu da, Duster Bunun mutlaka böyle olması gerekir gibi Beynimiz artık bunu otomatiğe bağlıyor. Bu yapıları ve Bunu kendiliğinden otomatiğe oluşturmuş oluyor. Yapı olarak görmüş oluyoruz. Dilerseniz bu Görmüş olduklarınızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım arkadaşlar. Hamburg, Hamburg. Ich bin in Hamburg. Ich bin in Hamburg. Ich fahre nach Hamburg. Ich fahre nach Hamburg. Die Hochschule. Die Hochschule. Ich bin an der Hochschule. Ich bin an der Hochschule. Ich fahre zur Hochschule. Ich fahre zur Hochschule. Die Bibliothek. Die Bibliothek. Ich bin in der Bibliothek. Ich bin in der Bibliothek. Ich gehe zur Bibliothek. Ich gehe zur Bibliothek. Das Café. Das Café. Ich bin im Café. Ich bin im Café. Ich gehe ins Café. Ich gehe ins Café. Das Hotel. Das Hotel. Ich bin im Hotel. Ich bin im Hotel. Ich gehe zum Hotel. Ich gehe zum Hotel. Evet, sırada güzel ülkemiz Türkiye var. Neydi artikeli? Di Türkay öyle değil mi? Di Türkay demek ki Türkiye demekte öyle değil mi? Şimdi, wo bistu neredesin derken arkadaşlar? Ne diyeceğiz? Ben Türkiye'deyim. Şimdi, Who neydi? Datiflik gerektiren bir durumdu. Dolayısıyla di neye dönüşecek arkadaşlar? Dere. Dolayısıyla Türkiye'de diyecek olursam ne olacak bu? In der Türkei değil mi? In der Türkei, Türkiye'de. Peki ben Türkiye'deyim derken ne diyecekmişiz demek ki? Ich bin in der Türkei değil mi? Ich bin in der Türkei demek ki ben Türkiye'deyim demekmiş. Peki wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Şimdi gitmek değil mi? Yayan olarak gitmek anlamında pek pratik olmasa gerek. Dolayısıyla gehen değil de ne derim? Fahren ya da fliegen eylemlerini kullanabilirim. Dolayısıyla buradaki örnekte fahren kara taşıtları için geçerliydi. Ich fahre in die Türkei denildiğinde demek ki bu ne demek oluyormuş? Ben Türkiye'ye gidiyorum. Ancak burada şöyle bir fark var. E, neydi arkadaşlar? Akusatif. Dolayısıyla ismin i halini gerektiriyor. Di'de herhangi bir dönüşüm yok. Dolayısıyla in di tiyokai diyeceğim değil mi? Tıpkı burada değil mi? Di'yi aynı şekilde koruyorum. In di tiyokai diyorum. Dolayısıyla Ich in di tiyokai Türkiye'ye Türkiye gidiyorum. Değil mi? Bu nasıl olabilir? Trenli olabilir. Bu otobüsle olabilir. Kendi aracımla olabilir değil mi? Dolayısıyla ich in di tiyokai demem gerekiyor. Sonraki örneğe bakalım. Das Restorant. Evet. Das Restorant dememin sebebi neden bu? Böyle. Çünkü Fransızcadan gelen bir şey bu. Restorant demek pek doğru değil arkadaşlar. Bizim amacımız burada doğru olanını söylemek. Dolayısıyla bunu Restorant. Restora gibi düşünün Orada birazcık hafif bir, e, bir ulama var sanki. E, dolayısıyla restora dememiz en doğrusu. Şimdi das Restorant denildiğinde neredesin sorusu wo bistu datif olacak. Das neye dönüşür? Deme dönüşür. Im birleştirme birleştir ne olacak? Im. Dolayısıyla ich bin im restaurant. değil mi? Ich bin im Restorant ben Restorandayım. Peki nereye gidiyorsun? Sorusuna bakalım. Vohim geisto nereye gidiyorsun? Bu akusatif olacak. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken şey şu arkadaşlar: Su olduğunda neyi gerektiriyordu? Datifi gerektiriyordu. Ancak wohin sorusuna bakıldığında bu e, genellikle akusatif olarak cevaplanıyor. Ancak su olduğunda durumlar değişiyor datife bir yönelim oluyor. Dolayısıyla ich gehe zum restaurant. Neden? Zu ve dem birleşiyor ve zum olmuş oluyor değil mi? Buradaki das ne oluyor? Dem oluyor. Ich gehe zum restaurant. Restorana gidiyorum. Sonraki e, şeye bakalım, mekana bakalım ya da yere bakalım. Die Stadt, die Stadt neydi arkadaşlar? Die Stadt şehir, kent anlamındaydı değil mi? Ben e, şehirdeyim, değil mi? Wo bist du? Neredesin? Ben şehirdeyim derken arkadaşlar bakın burada datiflik di neye dönüşmüş, dere dönüşmüş, şehirde derken in der Stadt demem gerekiyor değil mi? Şehirde demek ki in der Stadt demekmiş. Ben şehirdeyim, ben kentteyim diyecek olursam demek ki iş bin in der Stadt demem gerekiyor. Wohim gistu? Nereye gidiyorsun? Bakın burada da Gene in oraya doğru gidiyorum anlamında Ne olacak akusatifte? Die gene aynı şekilde kalıyor. Dolayısıyla in die Stadt değil mi? Ich gehe in die Stadt demem gerekiyor. Demek ki ich gehe in die Stadt. Şehre gidiyorum anlamına geliyormuş. Sonrakine bakalım arkadaşlar. Der Bahnhof. Der Bahnhof. Tren istasyonu demek öyle değil mi? Debanhof. Bahnhof Wo bist du? Neredesin? Bakın şimdi arkadaşlar burada An Bahnhof var ve In Bahnhof var. Her halükarda burada bir Datif durum söz konusu. Niye? Değe neye dönüşüyor datifte? Deme dönüşüyor. An dem Dolayısıyla An Bahnhof Değil mi? Ya da In ve dem olduğunda ne olacak topluyoruz bir araya getiriyoruz in Bahnhof demem gerekiyor. Ancak şöyle ufak bir e, fark var. Çok çok ufak bir nüans farkı diyelim bunun için. Ich bin an Bahnhof dendiğinde arkadaşlar bu şu anlama geliyor. Tren istasyonunun yakınındayım. Yani bu tren istasyonunun karşı kaldırımındayım anlamına gelebileceği gibi o dolaylardayım derken ich bin an Bahnhof anlamı Taşıyor. Ya da ich bin im Bahnhof dendiğinde tren istasyonunun içindeyim yani o e, alanın içindeyim anlamına geliyor bu tren istasyonun e, içi. Evet yani o binanın içi gibi de algılanabilir. Ich bin am Bahnhof ya da ich bin im Bahnhof. Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Bakın bu tıpkı ich zum restaurant gibi aynı şekilde yorumlanıyor. Nasıl oluyor bu? De, deyim oluyor. Zu ve deimi birleştiriyorum. Ne oluyor? Zum oluyor. Dolayısıyla Ben tren istasyonuna gidiyorum derken Ich gehe zum Bahnhof Anlamına gelen ben tren istasyonuna gidiyorum. E, ich gehe zu dem Bahnhof denmiş olsaydı arkadaşlar Burada e, Şu anlama gelirdi. Sanki 26 tane tren istasyonu var da Ben işte falancaya gidiyorum gibi bir anlam çıkıyor. Hani o belli başlı olan. Ama buna hiç gerek yok. Ne yapıyorum? Su ve deyimi birleştiriyorum ve diyorum ki Bu kadar kolay. Evet, sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. In, e, die Schule'yi görüyoruz burada. Die Schule. Neredesin derken, değil mi? Okul demekti. Wo bist du? Neredesin? Ne diyeceğim? In der Schule. Okulun içindeyim değil mi? Bakın di datifte ne oluyordu? Der oluyordu. Dolayısıyla in de şule okulda. Okulun içinde anlamında. Dolayısıyla ben okuldayım diyeceğim. Ne diyeceğim oza? zaman? Ich bin in de şule. Demek ki ich bin in de şule okuldayım anlamına geliyormuş. Wohin geistu. Nereye gidiyorsun? Bakın burada iki türlü yanıtlayabilirim. Her ikisi de doğru arkadaşlar. İh ki zua Bakın ne demiştik burada? Zum için datifliği gerektiriyor. Bakın burada da datiflik da söz konusu. Dişule ne olmuş? Derşule. Dolayısıyla zua şule diyebileceğim gibi indişule de diyebilirim. Yani işkiyi tuaşulu ya da işkiyi indişulu her ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Nedir o? Ben okula gidiyorum. Sonraki örneğimiz ve son örneğimize baktığımızda di post anlaşılacağı üzere postahane. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edilmesi gereken şey şu. Ben postahane bu bir kurum olduğundan dolayı ben postahane kurumundayım. O kurumun içindeyim derken dikkat. Auf kullanıyorum. Ich bin auf der Post dediğimde demek ki ben postanedeyim anlamı taşıyor. Tıpkı ben polisteyim, polis teşkilatı, bu binanın içindeyim anlamına gelen Ich bin auf der Polizei. Bakın bu da gene bir kurum değil mi? Dolayısıyla ich bin auf der Post diyebileceğim gibi polisteyim derken de ich bin auf der Polizei da diye biliyorum. Dolayısıyla bu da neyin cevabıymış? Wo bist du'nun cevabıymış? Bakın burada die datifte ne oluyor? Der oluyor. Dolayısıyla auf der Post. Auf der Polizei. Peki, wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Bakın die Post datifte e, ne oluyordu? Der oluyordu. Zu ve der birleştir ne olacak? zur dolayısıyla ben postaneye gidiyorum ya yani o kuruma gidiyorum derken ich gehe zur Post demem gerekiyor ya da ich gehe auf die Post iki türlü de olur arkadaşlar ich gehe auf die Post ich gehe zur Post ee, ben nacizane ich gehe zur Post e, kalıbını kullanıyorum ancak auf die Post da pek hala diyebilirim burada e, aynı şekilde ich gehe e, Sua polizei diyebilirim aynı şekilde. Ee, evet o şekilde de e, demek ki söyleyebiliyormuşuz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımız doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Die Türkei Die Türkei Ich bin in der Türkei Ich bin in der Türkei Ich fahre in die Türkei Ich fahre in die Türkei Das Restaurant das restaurant ich bin im restaurant ich bin im restaurant ich gehe zum restaurant ich gehe zum restaurant die stadt die stadt ich bin in der stadt ich bin in der stadt ich gehe in die stadt ich gehe in die stadt der bahnhof der bahnhof Ich bin am Bahnhof. Ich bin im Bahnhof. Ich gehe zum Bahnhof. Ich gehe zum Bahnhof. Die Schule. Die Schule. Ich bin in der Schule. Ich bin in der Schule. Ich gehe zur Schule. Ich gehe in die Schule. Die Post. Die Post. Ich bin auf der Post. Ich bin auf der Post, ich gehe zur Post, ich gehe auf die Post. Bu dersimizde Wo bist du? Neydi? Datifliği gerektiren bir durumdu. Ve wohin gehst du? Bu da akusaktifliği gerektiren. Nereye gidiyorsun? Değil mi? Wo bist du? Neredesin? Wohin gehst du? Ee, nereye doğru gidiyorsun? Bu yapıları ne yaptık? Farklı mekanlarla pekiştirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Çüss.